telefon. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Talkback 12.1 <gülüyor> Talkback 12.1'in e, modlanmış versiyonunu buldum. Üstüne bir de ben modladım. Çok güzel oldu. E, bu Talkback 12.1'i size göndereceğim. Ee, ne özellikleri var bakmadım. Açıkçası kendimde kullanmayı düşünmüyorum ama bu e, her telefona uyacak şekilde modlanmış. Üstüne yeni modifikasyonlar da dahil ettiğim için daha kullanışlı bir program haline geldi. Bakalım. Topic menüsü İşlemler listede. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Konuşma dili. Ekranda ara. Ekranı gizle. Sesli komutlar. Talkbek ayarları. Metin okuma ayarları. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Bu ayarlanmamış hali, ee, diğer normal talkbeklerde olduğu gibi e, bunu da yine telefonun ön belleğini temizleyecek, telefondan gereksiz dosyaları silecek, telefonu e, mümkün olduğunca rahatlatacak şekilde tasarlamaya çalıştım. E, güzel olduğunu düşünüyorum. Ayarlarına şimdi uzun uzun bakmayacağım, sadece bu konudan sizi haberdar etmek istedim. Talkback'in bekin artık 12.1 modlanmış sürümünün hatta 12.1 shift modlanmış sürümünün e, indirme adresi bu videonun açıklamalar kısmında mevcut olacak. İptal Vanuyan Mesaj Akıllı ses Apoverage Apoverage Ultimate screen de Etiketsiz Etiketsiz